Evet, gelin şimdi de dizilere ve serileri tanıyalım. Pekala, dizi nedir? Dizi, belirli bir kurala göre bir araya gelmiş, getirilmiş sayılardan oluşur. En zor dizi, 1, 2, 3, 4 şeklinde devam eden dizidir biliyorsunuz. Peki, seri nedir? Seri, bir dizinin toplamı şeklinde tanımlanabilir. Örneğin, aritmetik bir seri, aritmetik bir dizinin toplamıdır. 1 artı, 2 artı, 3 artı falan gibi devam eder. Peki, en sona yine bir sayı gelebilir. Bu bir aritmetik seridir. Aritmetik seri pek de karışık değil değil mi? Ama devam etmeden önce, tüm bu gördüğünüz sayıları ya da bu nokta noktaları yazmaya gerek kalmadan, tüm bu gördüğünüz toplama işlemini nasıl göstereceğinizi söyleyeyim. Bu gösterime sigma gösterimi denir, sigma. Bu gördüğünüz büyük sigma harfidir. Peki, sigma gösterimini nasıl kullanıyoruz? Bu aritmetik seriyi sigma gösterimiyle yazalım. Diyelim ki, sürekli topladığımız değişkenimiz k olsun. k bizim değişkenimiz. k eşittir 1'den başlıyoruz. k eşittir 1'den başlıyoruz ve k eşittir büyük n'ye kadar gidiyoruz. Bu da aynen şuna eşittir. k 1'e eşitti. buna k eşittir 2'yi ekledik. artı 3, kaça kadar gidiyoruz? n eksi 1 artı n. Bu aritmetik seri için sigma gösterimdir. Devam etmeden önce şimdi aritmetik serileri biraz daha tanımanızın çok daha faydalı, çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Aslında aritmetik serilere ve geometrik serilere odaklanacağız. Çünkü bu iki seri türü en çok karşılaşacağınız seri türleri. İleride yüksek matematiği öğrenmeye başladığınızda size kuvvet serisini ve Taylor serisini göstereceğim ki Taylor serisi özel bir kuvvet serisidir. Ama onları öğrenmemize daha çok var. O nedenle aritmetik serileri öğrenmeye devam edebiliriz. Şimdi bir S toplama olsun. Bu da şuna eşit olsun. K 1'den n'ye olmak üzere bu neye eşitti? 1 artı 2 artı 3 ve toplamaya devam ediyoruz. Nokta nokta nokta bir sürü bir dolu sayı geliyor. N eksi 1 artı n. Buraya kadar tamam. Şimdi biraz sabır. Aynı toplamı yeniden yazacağım. Ama bu sefer, sıralama tam tersi olacak. Toplam aynı olacak. 2 artı 1 ile 1 artı 2 aynı şeydir değil mi? Şimdi aynı toplamı tam tersi sıralamayla yazayım. n artı n eksi 1 artı n eksi 2 artı nokta nokta nokta nokta, artı 2 artı 1. Şimdi bu bir önceki toplamın aynı ama bunun sıralaması tam tersi. Tabi bunu bu şekilde yazmamın bir nedeni var elbette. Çünkü şimdi denklemlerin her iki yanında toplayacağım. s artı s s artı s n eder, 2 s eder. Bu da eşittir üstteki toplam artı alttaki toplam. Toplamın daha açık olarak görünmesi için bunu böyle yazdım. Şimdi anlayacaksınız. Şimdi karşılıklı terimleri toplayalım. Herhangi iki terimi birbiriyle toplayabiliriz, elbette, ama gelin şimdi 1 ile n'yi, ardından da 2 ile n eksi 1'i, 3 ile de n eksi 2'yi toplayarak gidelim. Bence biraz sonra bunun nedenini anlayacaksınız, hatta belki şimdiden anladınız. 1 artı n, 2 artı n eksi 1, 3 artı n eksi 2. n eksi 1 artı 2, n artı 1. n artı 1 nedir? n artı 1'dir. Aynen yazalım. 2 artı n eksi 1 nedir? Bu da n artı 1'dir. 3 artı n eksi 2 nedir? Bence biliyorsunuz. Bu da n artı 1'dir ve bu şekilde devam ediyoruz. n eksi 1 artı 2 nedir? Burası artı olacak. n artı 1. n artı 1 nedir? n artı 1'dir tabii. Aynen yazıyorum. Şimdi sorum şu. Burada kaç tane, kaç adet n artı 1 var? n adet var değil mi? Her bir terime karşılık bir adet n artı 1 var. Bu nedenle de n adet vardır n adet n artı 1 toplamı yazacağımıza n çarpı n artı 1 yazabiliriz. Şimdi ne oldu peki? 2 adet s toplamı n çarpı n artı 1'e eşittir. Her iki tarafı da 2'ye bölersek, s şuna eşit olacak o zaman. n artı 1 bölü 2. Peki bunun bize ne, ne faydası var? Şimdi öncelikle sigma ile gösterdiğimiz bu toplamı hesaplamak için bir yol bulduk. Elimizde güzel bir formülümüz var. Ama bunun bize esas, asıl yararı, böyle ucuz, basit hokkabazlık numaralarında onu kullanabilecek olmamız. Şimdi ne kastettiğimi açıklayayım. Birine gidip şu soruyu sorabilirsiniz. Sence 1'den 100'e kadar olan sayıların toplamını ne kadar sürede hesaplayabilirim? O da size, bu biraz zamanımı alabilir tabii, diyebilir. 1 artı, 2 artı, 3 artı falan filan diye toplayacaksınız. Siz de diyeceksiniz ki, yo ben hemen hesaplayacağım. Nasıl hesaplayacağınızı göstereyim, diyeceksiniz. Değişken için farklı harfler de kullanabiliriz. Mesela bu sefer b olsun. b eşittir 1'den kaça kadar gidiyoruz? 100'e kadar gidiyoruz. 1'den 100'e kadar olan sayıların toplamı. Şimdi formülü az önce bulmuştuk. Eşittir o zaman 100 çarpı 101 bölü 2. 100 çarpı 101 kaçtır? 101'in yanına 2 0 koyuyoruz değil mi? 10.100 bölü 2. Bu da eşittir 5050. işte bu kadar. 1 artı 3 artı nokta nokta nokta artı 98 artı 99 artı 100'ü toplarsanız bu işlem hem bayağı zamanınızı alır hem de hata yaparsınız çok yüksek olasılıkla. Ama biraz önce kanıtladığımız ve sizin de anladığınızı umduğum ümit ettiğim bu formülü kullanırsanız hemencecik 5050'ye eşittir dersiniz. Çok daha etkileyici bir toplamı da hesaplayabilirsiniz. O Örneğin mesela 1'den 1000'e kadar olan sayılar da hesaplayabilirsiniz. 1'den 1000'e kadar olan sayıların toplamı kaçtır mesela? Formülümüz neydi? Hemen hatırlayın. n çarpı n artı 1 bölü 2. Şimdi n 1'e eşitse toplam kaça eşittir? n 1000'e 1000'e eşitse toplam kaça eşittir? 1000 çarpı 100001 bölü 1000 çarpı 100001 bölü 2. Eşittir. Şimdi ne yapıyoruz? 1001'e 3 tane sıfır ekleyelim. 1001, 1, 2, 3 tane de sıfır. Ne etti? 1 milyon, bin etti. 1 milyonun yarısı 500.000'dir. 500.000. 1000'in yarısı da 500'dür. O zaman bin 500 etmiş toplamımız. Bu toplamı elle yapmaya çalışsaydınız herhalde yıllar sürerdi ama bulduğumuz bu formülle çabucak yapabiliriz. Bu aritmetik bir seriydi, bir tane daha yapalım. Bu da ileride karşılaşma olasılığınızın yüksek olduğu serilerden biri. Gelecekte iktisatla ya da mühendislikle uğraşırsanız bu seriyle çok ama çok sık karşılaşacaksınız. Bu seriye de geometrik seri denir, geometrik. Geometrik serilerde x değişkeni, değişkeni olarak genellikle x kullanılır, ben de o yüzden geçtim. Hayır, bu sefer değişkenimiz x olmasın, başka bir şey olsun. Değişkenimiz a olsun. a üssü k, k eşittir 0'dan n'ye kadar olsun. Bu ne demek? Şu demek, a üzeri 0, çünkü k eşittir 0, artı a üzeri 1, artı a kare, artı a küp, artı nokta nokta nokta nokta artı a üssü n eksi 1, artı a üzeri n. Buna geometrik seri deniyor. Belki çok alışık olmadığınız bir şey ama burada olduğu gibi, üs yani üssün sayının üssünün sürekli arttığı bu artışa geometrik artış deniyor. Peki bu toplamı nasıl buluruz? Bakalım benzer bir ee, sihirbazlık yapabilecek miyiz? Aslında bu formülü bulmak için bir işlem daha fazla yapmak gerekiyor. Toplama yine s diyelim. Eşittir k eşittir 0'dan n'ye kadar olmak üzere a üzeri k, a üstü k. Bu da şu yazacaklarıma eşittir. Aslında yazmama hiç gerek yok ama a kare artı nokta nokta nokta a üzeri n eksi 1 artı a üzeri n. Şimdi başka bir toplam tanımlayalım. O da a çarpı c olsun ama bu arada şimdi fark ettim zamanımız dolmuş. Bu soruya bir sonraki videoda devam edelim. Hoşçakalın.